Nikver halkı mermer Ocağı'na karşı adeta ayaklandı. Mermer ocacını ismiyoruz. Bir şey getmeyeceğiz köyümüz. Yapmayacağız. Ne yapacağız? Mermerden. Başka yer ya. Kendi köylerine canım 80 madılar bu ali bitan bomba depit düz ettiler dağlara ardış konat. <komadla. gülüyor> bitirdiler. Hayvancılığı bitirdiler. Ormanlarımızı bitirdiler. Şimdi yaşlıların bağlığını bitiriyor. Yanınızı aldılar. Mermer işte aldılar. Belediye de aldılar. Tanrı alacaklar bizde. Yanınızı alırlar. İyi meyoz biz mermer usta. Sen de mi karşısın mermer hocanın? Evet. Neden? Güzel olmuyor görünüşleri. Hı. Orada hayvanlar yaşıyor. Ee, onların evlerini bozuyorlar. Doğamız pisleniyor. Etraf kildiliyor. Biz Bildiğim... mermer mür mer Mermer mür mer istemiyoruz. Mermer mer, mer, mer, mer, mer, mer, mer, mer, ocağı için düşünen yerlerde e, kekik var mı? Var kekik e var, var. Şöyle söyleyeyim, kekik var. E ondan sonra Lavantar. antik kent, yani çok yakın. Evet, 400 o, e, metre antik kentler, Su alanında. Havuz, sulama havuzumuz var. Hı -hı. E, bahçelerimiz var. Hı -hı. Ceviz ağaçları, Hı -hı. bademler. Hı -hı. 100 metre, Hı -hı. Yüz metre Hı -hı. yanında yani, çok yakın. Hı -hı. Bahçe evleri çok. Millet Hı -hı. E, köyden, şehirden bunalan gelen, orada bağ bahçesi var, orada dinleniyor. Sonra efendim, gördüğünüz, bildiğiniz gibi, e, turizm bölgesi. Hı -hı. Yani yeni Denizli'nin ikinci beyazlı dediğimiz yere bir maden ocağı. Mermer Hoca nasıl açılır? Turizm yeri açılıyor buraya. Ne gerek var limon sıkmayı üzerine? Siz biz bir şey oldan, Her devlet her taraftan geliyorlar. Bizi burayı çok seviyorlar. Gerek yok. Zaten buraya oksijen güzel havamız var. Çamlarımıza o çamları evet. yıkmaya izin vermeyeceğiz. Çamlarımız bütün yıkıyor. Hayır, o hayır, o hayır. Yıkımlar. hayır. Yıkımlar. Aslında öyle giderim ben. Orada geliyiz ben yaşıma. Başka bir şeyimiz yok. Oraya diye şey derler ki biz köyde durmayız. Doğamız bir şey kalmayacak gider mi ya? Giderim ya. Giderim ya. Artık bıraksınlar. Biz özgür hayatımız yaşayalım. Biz tüdünden kalkan çiftçinin bir insanız. Mermerden bizlerin işimiz yok. Önemli olan bizim çiftçimiz kalkındı. Biz bu doğamızın yaylasını, ovasını, temiz havasını, kurdunu, kuşunu kimsilere yar etmeyeceğiz. Gerekmeyeceğiz. Evet. Biz mermer ocağı ya istemiyoruz. Izleyelim. Biz bu temiz havamızı yok etmek istemiyoruz. Evet. Hiçbir Doğru. şey istemiyoruz. Kövümüz yerin dursun. Doğal işeğimiz yerin dursun. Her şeyimiz elimizden alındı. Banka, villa, belediye, bir şeyimizin sahibi çıkmadık. Bunu sahip çıkalım. Kayanın dibinde, evet. o bayan tozu nereye gelecek? Ha, bizim bizim <gülüyor> üzerimiz gelecek. Evet. Asıl sorun, kurumların birbirinden habersiz olması. Habersiz. Dikfer aromatik. Bölgesi, Barza, Beyaş, Tavas Bölgesi, Tarım Bakanlığı tarafından bir tıbbi aromatik eee yetiştiricilik pilot bölgesi ilan edildi. Hı hı. O bölgede ve bu bölgede. Hı hı. Şimdi bu bölgede yapıyorsun sonra sulu tarıma dönelim diyorsun. Hı hı. Oraya baraj göleti yapıyorsun. Ağaç ağaç üzerine çalışalım diyorsun. Alt yapı çalışması bitti. bunları hazırlık bitti, bide yapıyorsun. Ondan sonra da oraya mermer ocağı açıyorsun. Hı hı. Bu birbirinden tamamıyla tezat. Tabii ki karşı çıkıyoruz. Yani öncelikle doğa için, tarım için, yerleşim alanını çok yakın kesinlikle doğadaki yaşayan doğal hayvanlar için istemiyoruz. Yani inanılır gibi değil, ee, Nikfer e, Bozdağ Kayak merkeziyle, lavantasıyla, tütünüyle ve yayla turizmle e, kendi kendine yeten e, sürdürülebilir minik bir köy kasaba olma yolunda ilerliyordu. Ve okuduğumuz, gördüğümüz kadarıyla bugün daha etrafı da bilgileneceğiz ama e, köye son derece yakın, yerleşim birimlerine son derece yakın bir mermer ocağı planlanıyor. Ve bu e, halka rağmen planlanıyor. Gördüğünüz gibi burada çok kalabalık bir kitle var ve hiç kimse bunu istemiyor. Biliyor musun? Köyümüzün... Uldur Dağı, Mersin Dağı, Orla mezarlık, mezarlık. Öyle. O gibi istemiyoruz burayı. Bizim çalıştığından, ormanından, her, şey her, şey her şeyimiz o güzel. Her şeyimiz güzel. Bu temiz havayı biz ver, bu hareket bulabilecek miyiz mi? Hı -hı. Asla. Hı -hı. Hiçbir Hı -hı. zaman. Onunla de, kendi hiç... biz, biz onunla, temiz havayı, biz onunla yaşıyoruz. Yaşıkmaz. Çocuğumuz, çocuğumuz geldik. aldılar, belediye'mizi aldılar. O, o, dağımız, kayıp merkezimizi aldılar. Sağlığımızı da mı alacaklar hemimizden? Hep dağlarımızı aldılar, elimiz bir şey kalmadı. Kalmadı. Ödeyemeyeceğiz. Biz ben... hayır diyoruz. Çocuğumuzun geleceği için hayır diyoruz. Mermere hayır. İstemiyoruz öyle. İstemiyoruz. Temiz tamam. hava istiyoruz. Temiz hava istiyoruz. Tamam. Tamam. En büyük halktır bu da. Yani halk yani istemedi mi olmaz. Son, sonuna kadar mücadele edeceksiniz. Aynen. Tamam. Bu kararlılık var bizde. Tamam. İnsanın hiç sızılıyor öyle göresi. Bizim dünyada buraya gelmişler, burada da öyle, öyle davet edecekler. Bizim nefsetimiz kuru geldi oldu